Evet arkadaşlar Gıygıy TV'ye hoşgeldiniz bir iddia formülüyle daha birlikteyiz. Şimdi önce amacımızı anlatalım size kısaca. Amacımız az maç oynamak, yüksek kanyanlı oynamak ve sürekli kazanıp az kazanıp sürekli kazanmak. Birdenbire büyük para bulmak biliyorsunuz zor. Şimdi bu hedefimiz bu arkadaşlar. Şimdi bu formülü ben uyguluyorum. Arkadaşlarım bu formülle oynuyorlar ve para kazanıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu formülü anlatalım size kısaca. Şimdi bir kere 3 tane maç seçiyoruz arkadaşlar. Bakın 121'i seçtim mesela attım kafadan. Mesela 121, 154, 162. 3 tane maç seçtim. 3 e, tane maç oynama kuralına tabii uyacaksınız orada. 4 maç olmaz. 3 maç. Şimdi burada 3 maçın videosunu çektim. Şimdi diyelim ki 121'in ne oldu maçı? 1'den 1'e ve 2'den 2'ye, 154. maçı 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 162. maçı 1'den 1'e, 2'den 2'ye. Bunlar orijinaliniz arkadaşlar. Bunları kendi arasında permütasyon yaptığımız zaman eğer bu sonuçlar elde ederse bunun tutmama şansı yok. Kesin. Fakat önemli olan burada bunların ilk yarı ve ikinci yarıları tutmasa. Şimdi burada niye ilk yarı, ikinci yarı aldık? Çünkü bunların ganyanları yüksek oluyor arkadaşlar. Çaptığınız zaman da en az 3 misli yapsanız, şurada gösterdim bakın bunu da size anlatacağım bunu bitince. Parayı alırsınız. Şimdi 121, 154, 162 maçları bunları seçtik. Şimdi 121'den başlayalım. 121'e ne dedik arkadaşlar? 1'den 1'e ve 2'den 2'ye oynayacağız. Şimdi yazıyoruz. 121 bakın 1'den 1'e, 1'den 1'e, 1'den 1'e, 1'den 1'e. 4 tane yazdık. 1, 2, 3, 4. 1'den 1'e diye bakın. Sonra 4 tane de yine 121, 2'den 2'ye, 2'den 2'ye, 2'den 2'ye, 2'den 2'ye dedik. Çünkü 2 seçerek seçtik yukarıda. Sonra 154 dedik. Bakın buna da 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye. 2 tane şans verdik mesela. Bunlardan biri tutar dedik. 154'ü yazdık. 0, 1, 0'dan 1'e, 0'dan 1'e. Bakın 2 tane 0'dan 1'e, 154, 0'dan 1'e. 154, 0'dan 2'ye, 154, 0'dan 2'ye. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz tekrar iki tane 154 sıfırdan 1'e 154 sıfırdan 1'e 154 sıfırdan 2'ye 154 sıfırdan 2'ye bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani toplamında 8 kupor oynayacağız. 8 tane yazdık. Üçüncüye bazı bakalım arkadaşlar 162 birden 1'e ve 2'den 2'ye seçeneklerini oynayacakmışız burada. Buraya da 162 dedik. Birdenbire 162, 2'den 2'ye. 162 birdenbire 162, 2'den 2'ye. Birdenbire 2'den 2'ye. Birdenbire 2'den 2'ye. Bu üç maçı seçtik ki arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi bu seçenekleri buraya bu şekilde dağıttık. Tabi siz bu 101'i de 300. maçı seçtiniz. Mesela diyelim ki ben kafadan attım bunları. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 3 tane maç seçiyorsunuz. Her maça İlk yarı ikinci yarı ikişer tane seçenek veriyorsunuz. Sonra 121'den başladık mesela bakın. 4 tane ilk seçeneği yazdık. 4 tane 2'den 2'ye ikinci seçeneğe yazdık bakın. Birinci seçenek birdenbire 121 için. 1, 2, 3, 4 tane yazdık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane de 2'den 2'ye yazdık. Bakın 2'den 2'ye diye yazıyor. Sonra ikinci maça geçtik. 154 mesela. Yine iki ihtimal 0'dan 1'e 0'dan 2'ye dedik. Bu sefer ikinci sırada 154'ü yazdık. 0'dan 1'e 0'dan 1'e 2 tane. 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye bakın. 2 tane bundan, 2 tane bundan. Burada da 2 tane bundan. 0'dan 1'e 0'dan 1'e. 2 tane de 0'dan 2'ye. 0'dan 2'ye arkadaşlar. 162 dedik. Tekrar anlatıyoruz. 162. 1'den 1'e birinci seçeneğimiz. 2'den 2'ye ikinci seçeneğimiz. Burada da gördüğünüz gibi bir tane birden bire, bir tane ikiden ikiye, bir tane birden bire, bir tane den ikiye, bir tane birden bire, bir tane ikiden ikiye, bir tane birden bire, bir tane den bir ikiye. Toplam 8 tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bu 8 kupon demek. Mesela birinci kupona bunu yazacaksınız. İkinci kupona bunu yazacaksınız. Mesela 121 birden bire, 154 sıfırdan bire, 162 birden bire. Bu birinci kuponunuz. 121 birden bire, 154 sıfırdan bire, 162 ikiden ikiye. Bu ikinci kuponunuz. 121 birden bire, 154 sıfırdan ikiye, 162 birden bire. Bu da üçüncü kuponunuz. Yani yukarıdan aşağı, bunun her biri ayrı ayrı birer kupon arkadaşlar. Bunu makineye oynattığınızda böyle bir sistem makinede yok. Makinede sistem olayı var. Sistemi işaretliyorsunuz ama sistem olayında birbirini katlayarak... Çarparak gidiyor yani bu sistem makina da yok arkadaşlar. Bu matematikte kullanılan e, permütasyon kombinasyon sisteminin içerisinden bunu böyle düşündük yaptık arkadaşlar. Arkadaşlarım bunu oynuyorlar ve tutturuyorlar. Ben iddia maçlarını takip etmediğim için biliyorum, bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu maçları takip etmiyorum ama formülü biliyorum. Şimdi bu formülde siz eğer takip ediyorsanız maçları bunları rahatlıkla bilebilirsiniz arkadaşlar. Niye üç maç oynadık? Az maç yaptık. Ganyanı yüksek yaptık. Şimdi ortalama Ganyanı bunların beş arkadaşlar. Aşağı yukarı dört buçuk beş, dört beş. Bu aralarda oynuyor. Biz burada oranları birbirine yakın seçiyoruz. Mesela diyelim ki 121. maç arkadaşlar mesela diyelim ki bir sıfır iki diye gidiyor ya mesela birinci takıma iki vermiş. Beraberliğe diyelim ki üç vermiş. ikinci takıma İki buçuk vermiş. Bu şekildeki maçları oynuyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bunların bu şekilde ilk yarı ve ikinci yarı oranları yüksek oluyor. Dört buçuk oluyor. Dört yetmiş beş oluyor. Beş oluyor arkadaşlar. Bunları oynuyoruz. Bunları oynadığımız zaman tabi ne oluyor? Ganyan artıyor. Bakın şurada ortalama Ganyan beş dedim mesela. Üç tane oynadık. Ortalaması beş. Mesela diyelim ki şu şeyimiz tuttuk porumuz. Beş beş beş diyelim. Beş beş beş. Üç tane beşi çarptık. Yüzün beş. En az üç misli mesela oynadık diyelim ki birinci kupon üç misli, ikinci kupon üç misli, bir kuponda 375 lira yapar. Sekiz kupon oynadınız arkadaşlar, sekiz kupon oynadınız. Çünkü bunların her biri yukarıdan aşağı ayrı ayrı kuponlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdım bakın birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, dördüncü kupon, beşinci kupon, altıncı kupon, yedinci kupon, sekizinci kupon. E, sekiz kupon oynadınız. Kuponun tanesi. 3 TL. Çünkü 3 mi 24 TL. Ama aracı alacağınız para 375 TL. Şimdi ben arkadaşlarıma şöyle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi mesela burada biz 3 tane mas seçtik ya. Bunları böyle bu şekilde ilk yarı ikinci yarı ikişer seçenekli verdik. Mesela diyelim ki bunun ikisi tuttu. Ama şu seçenekler tutmadı. Veya bu ikisi tuttu. Buradaki içerisinden bu tutmadı. O zaman bu oranları bunu değiştirmemiz lazım. Bu tahminleri. Mesela diyelim ki bakın şöyle. 121 Başka bir seçenek bu 0'dan 0'a 0'dan 1'e 154 1'den 1'e 2'den 2'ye 162 0'dan 1'e 0'dan 2'ye Yine ilk yarı sonucu ve ikinci yarı sonucu aynı sistemi mesela bu tabloyu buraya bir bulacaksınız arkadaşlar Yani seçti, seçtiğiniz maçlar hangi maçlarsa o maçları bu sisteme göre yapacaksınız bu kombinasyon sistemine göre yapacaksınız arkadaşlar Çünkü oranları yüksek birbiriyle çarpınca da ne oluyor? Tabii ki fazla oluyor. Şimdi ben arkadaşlarıma şu şekilde öneriyorum. Şimdi bunu oynadınız mesela diyorum ki mesela bunu yaptınız. Mesela bu, bu sistem 24 lira tuttu. Bu sistem gibi farklı farklı oranlar bulup bunları değiştirerek yani bunları değiştireceksiniz. Bunları değiştirdiğiniz zaman şu şekilde olacak. Bunu değiştirdiğiniz zaman daha farklı bir oranlar olacak. Daha farklı bir İlk yarı, ikinci yarı sonuçları olacak. O sonuçları bu tabloya göre formalize edeceksiniz arkadaşlar. Diyelim ki bir tanesi 24 lira tuttu. Bunun gibi 10 tane koydunuz. 10 tane 8 kupon. Ne yapar bu? 80 yapar değil mi? O zaman ne yapar? 240 lira yapar. Aralacağınız para 375 lira. Benim arkadaşlarım genelde 200 liralık oynuyorlar. Yani bu 8 Kupondan daha fazla yapıyorlar. Bu sistemi farklı farklı oranlar için. Farklı farklı maç sonuçları için yapıyorlar. 200 lira veriyorlar. 375 lira alıyorlar arkadaşlar. Sadece bunları bilmeniz gerekli burada. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Bu ilk yarı ikinci yarı bildiğiniz zaman. Zaten bu tutuyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi. 2.30 Beraberliğe işte 3. ikinci takıma işte. 2.75 versin mesela böyle bir maçı seçtiniz diyelim ki 121 böyle bir maç 154 böyle bir maç 162 böyle bir maç veya kendi seçtiğiniz takip ettiğiniz için siz onu daha iyi bileceksiniz kendi seçtiğiniz bu şekilde yüksek kan yanlı kuponlar oynayacaksınız arkadaşlar az maç oynayacaksınız tutturma imkanınız şansınız daha çok olacak bu yaptığınız 8 kuponlu formülü aşağıda mesela ben değiştirdim bakın Bunlarla, bunlar farklı bakın. Siz de bu şekilde farklı farklı oynadığınız zaman 8 kuponun bedeli 24 lira, 10 tane yaptınız, 240 lira veya işte 6 tane yaptınız, 200 lira neyse. Sürekli bu parayı alırsınız. E düşünsenize 2 günde bir bu parayı aldığınızı düşünün. Yani 2 günde bir diyelim ki 240 liralık oynadınız. 375 lira, aşağı yukarı 100 lira. E 2 günde bir 100 lira aldığınızı düşünün. Ana parayı sürekli yatırdığınızı düşünün. E, 1.5 milyar para yapar arkadaşlar ayda. Şimdi ne yapıyorlar mesela e, birçok yapanlar? Çok maç yapıyorlar. E, çok yap, maç yapınca 10 tane maç yaptınız. Bunu tutma ihtimali tabii ki daha az arkadaşlar. Ama az maç yapıp da bu şekilde kombinasyon, permütasyondan yararlanırsanız bu şekilde formüle ederseniz arkadaşlar o zaman ne olur? Tutma şansı yüksek olur. Zaten önemli olan benim stratejim burada. Arkadaşlarıma da söylediğim sürekli alın azalın ama devamlı alın. İşte bu bu sistemi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sistemi uygularsanız alma şansınız yüksek. Tabi alma şansınız yüksek olduğu için sürekli oynayanlar zaten sürekli bunu alacaklar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Banka oynayanlar için de hemen bir şey vereyim arkadaşlar mesela sistemle oynayanlar için. Mesela bu üç kuponu oynadınız. Kuponun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, 6 yedi, sekizinci hepsi kuponları oynadınız. Maçın bir tanesini banko geçersiniz arkadaşlar. Mesela işte 170. maç banko hepsine aynı sonucu yazarsınız. O zaman da sistemle oynama şansınız olur arkadaşlar. Sistem 3-4 şeklinde oynarsınız. Bu şekilde tablomuzu görüyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Gıygıy TV'den hoşçakalın arkadaşlar.